Tokat Sulu Saray termal hamamından şu anda görüntüler izlemektesiniz. Yeni yapılan birinci etap e, görüntülerini sizlere bir nevi göstermek istiyorum. E, bu arada Altınlar e, grubun yaptığı termal hamamından gerçekten güzel görüntüler izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı hatırlatır Evet, yaptı. Teşekkür ederim. Termal Hamamın ee, yanındaki Termal Kaplıcaları Tokat Su Sarayı ilçesinin Ilacak köyünde bulunuyor. Sarı Yaprak yolu peşinde, üzerinde solda. Sarı yan, Yaprak yolu girişinin şey az ilerisinde bulunuyor. Gibi. Gündüz gözüyle gelseydik güzel orada mı Evet arkadaşlar, adamlar baya güzel masraf etmişler. Bizler için tabii ki. Valla yukarıya çıkamıyorum, yoruldum. Yukarıya doğru baya var böyle. Evet, halka hizmet bu demek. Gerçekten güzel. Evet. Çocuk oynama yerleri. Şu anda çocuk parkı var burada. Karpurlar hepsi bulunuyor. Evet. Altunlar gruba teşekkür ederiz. Adamlar bayağı Çalışmış, projeler bayağı çok güzel. Bursa'da bizimkiler yani şimdi evet. şeye geliyorlar biliyor musun, izne geliyorlar ya. Yani. Evet. Hem kalalım diyorlar otelde, örneğin. Ee, hem de o... havuzlarında mesela çok diyelim burada biz... kaldık, burayı tuttuk diyelim. De yatma yeri olarak var mı? Ee, yukarıda otel odamızda var. Var değil mi? Evet. Bu oteller şey olabilir mi? Pansiyon olabilir mi? Nasıl? Yarı pansiyon olarak geçiyor. Pansiyon olarak. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği evet. veriyor. Evet. E, otelde misafirimiz olduğunuz süreter zamanında e, üst taraftaki havuzları kullanabiliyorsunuz her türlü. Var mı burada da aynı? Üst taraflarda. Üst tarafta normal havuzlarımız hı. var. Aynen. Yine aynı böyle e, termal suyumuz var. Bunların derinlikleri ne kadar şu anda? 1 metre evet. mi? 1 metre ya da 1 metrenin bir üstünde olabilir. Kimine bir şey bilmiyoruz. Tabii ki. Termal Burada. sıcak su, ısıtılmış su, normal soğuk su. Aa ısıtılmış da var değil mi? Evet ha, çok güzel. Burada zaten birisi termal sıcak su, birisi diğerde hmm. bir normal soğuk su. Çok güzel. Bu Biz... Bursa'da kalıyorum, ben şimdi... Telefrak sayfasının Facebook takipçisi. Ben bir de YouTube sayfamı da şey yapıyorum. hem bir... Sizin yüzüne cevap. Bu için sizler tufak sayfasından yazın. Yani gerçekten ben çok takip ediyorum. Bir de bizimkiler... Çok kalabalık aileler var orada. 7 tane havuzumuz var. Burada 7 tane değil mi? Evet. Aynı. burada burada aynı değil mi? Hepsi aynı. Çok güzel. <gülüyor> Hah ben burayı... Evet. ya yani burun fiyatlandırılması ha e, onu sorabilir mi 100 lira saate evet iki evet. saati 150 lira iki saat evet. aynı böyle odalar değil evet, mi anlıyorum şu şey, Pantheon otel fiyatları ne kadar Pantheon otel fiyatlarını resepsiyon ondan alabiliriz değil mi evet, Tabii ki onla gider bir yere gel bunlardan hava inebiliyor e aile odaları aile hepsi var İsterseniz üst taraftan çıkabilir, Arkadaşlar da yardımcı olabilir tam, size. Göre çıkalım bundan sonra da burayı gelin. Buraya bir yüz kapıydım. Orada aileler şimdi merak ediyor. Cumhuriyetçiler. Er gelip de burada kalabilir miyiz diyor. Örneğin 10 gün, bir hafta. Sadece ücretleri öğrenebilir miyim? Çok merak ediyorlar. Tek kişi 170'den. Yok. Tek kişi. Bir orta tek kişi 170. Günlük. 2 kişi olursa, 3 kişi olursa, 3 kişi Günlük değil mi? Hı. Ha Yani onu belirtelim. Sabat, davası, akşam yemeği de dahil. Havuzdan dahil. Evet. Zaten A 2 kişiden sonrası bize zarara geçiyor. 40 <gülüyor> lira <gülüyor> <gülüyor> havuz. Mesela havuza gelse 40 lira. 20 lira kahvaltı, 60 30 lira da akşam yemeği de dahil. 90 lira. Aynen öyle. Aynen. <gülüyor> İsmimizi de belirttim de burada. Necati yani. Ağabey. Havuz gösterebilir miyiz ya? Arkadaşlar bir daha. Tamam. Bir anlık. Gel. Gelmek evet. gerek. Oo, burası tuz odasıymış. Aynen. Evet arkadaşlar, bu şu anda tuz odası. Astım hastaları içinmiş. Gerçekten güzel. Burası en Burası evet. evet, evet. balık var, balık var mı? Evet efendim, şu anda gördüğünüz balık oldu. Buna da girmiyor değil mi? Yani. Ayaklar sadece, ayak hastalıkları olanlar için. Sedef hastalığı gibi. Sedef hastalığı gibi. Evet. Balıklarınız gelmediği için avuz pis duruyor. Şşş, ya normaldir ya şu anda. Onlar normal. Bu da balık var mı? Tabii. Evet arkadaşlar şu anda yeni havuzlarımız böyle çermikte. İsteyenler gelebilir. Şu anda müthiş. Derin ne kadar? 161 70 Seni görüntü yiyelim. Derinlik 161 evet. Bu normal kendiliğinden sıcak olan su değil mi? Yani doğal. Termal doğal. evet. Çükürtmüş suyumuz. Orada aynı. Orası yarım ünküt havuzumuz. Değil mi? Orası hani. Şöyle şey var ya. Soba. Sağ ol bana. sauna. Vallahi bile tam soba. Kellikler alayım Eee. Karar ne kadar şey Evet arkadaşlar Kamera buharlaştı Evet arkadaşlar Çermiğimizin yeni hali Bu sulak arkadaşlar Maşallah çok sıkılamış ya yani. İsim olarak ne geçiyor şu anda Ay Testis mi? Testis olamaz. Altınlar bir git testis. Evet. Altınlar grup testis. Şu anda yapmış olduğu şey. Yok. Evet. Bu da sol taraf olan havuzumuz. Ama görsel. Evet arkadaşlar bu da şok havuzu. gördüğünüz gibi soğuk. Soğuk, soğuk isteyenler için. Çocuklar için. Parketi de var ha. O baya da büyük. Yukarıyı anlatır mısın bir zahmet? Video çekmesek. Ne siz söyleyin. Yok yok. Söyleyin alalım bir zahmet. Odalar kaç odanız var yukarıda? 10'lu. Bu odalar kaç kişilik? Üç yataklı odalar var. Yani bir çiftli bir tekli Bir de tek iki yataklı olan odalar var. Abi şimdiden. gerçekten elinizle, yüreğinize sağlık. Beş yıldızda otilde ne varsa odalarımızda dahil su var. Her şey. Jacuzzi, jacuzzi termal su dahil. Her şey içinde. Evet. Hem ısıtıcı suyunuz var hem termal suyunuz evet, var değil mi? Evet. Hem sıcak suyumuz var hem termal suyumuz Aynen. var. Aynen. Abi teşekkür ederim. Biz teşekkür Bize ederiz. Bize izin verdiğiniz Biz için. Ederiz. Kendinize iyi bakın.